Efendim satır arasından Tevhid Hoca'ndan herkese hayırlı haftalar. Bu hafta satır arasında din ve bilim arasındaki ilişkiyi irdelemeye devam ediyoruz. Aklın dogma ile savaşında... İlker Beley'in yazmış olduğu kitabın üzerinden hareket edeceğiz. Kitap genel manada bu alanda söylenmiş sözleri hem bir araya getiriyor hem de yazar kendi fikriyatını ortaya koyuyor. Aklın din alanında sözüm ona bir dogma karşısında bilimin duruşunu anlatmaya gayret ediyor. Biz de bu gayretin içinde ne gerçekten dogmaymış ne değilmiş bir ona bakacağız. Efendim kitabın ön sözüyle başlıyoruz zaten yolculuğumuza ve ilk cümle şöyle başlıyor. Din etki alanını genişletiyor. Bu siyasallaşması anlamına geliyor. Sınıflı toplum yapısında her toplumsallaşma siyasallaşma gerektirir. Din siyaseti kullanıyor, siyaset de dini. Bu gelişme özellikle İslam coğrafyasında geçerli görünüyor demekteler. Din, ontolojik olarak siyasi bir içerik ve hedefe sahip olduğunu beyan ediyorlar. Hakikat, siyaset, sosyolojinin insan hayatında birbiriyle olan ilişkisinin temeli üzerine kurulu asli bir ilim ve bilim dalı. Öncesinde bir ilme sahip. Sonrasında bilimselleşme çalışmalarında politika ile birleşiyor. Aslında bilimsel manada bakılsa dinin etki alanın siyasetin üzerine kurgulanması mümkün görünmüyor. Zira dinin bir hayat biçimi olduğu unutulmuş burada. Genişleyen ve bu genişleme içerisinde hata kusurları görmezden gelerek sanki dinin kendisinin bu siyasal yapı üzerine kurgulandığını söylemek dinin kendisi hakkında pek bir fikir sahibi olmamanın sonucu olsa gerek. İslam coğrafyasında görüldüğü ve daha çok olduğunun altı çizilmeye gayret edildiği bu satırlarda ortaçağ Hristiyan dünyasında yaşananlarla Orta Doğu coğrafyasında yaşananlar büyük ihtimalle birbirine karıştırılıyor. Kralımız Avrupa'da yaşananları pek dikkate almadan Orta Doğu merkezi devam ediyor yolculuğuna ve şöyle diyor. Mezopotamya'da mali ve siyasi gücü elinde bulunduran kral toplumun düşünce sistemine de hakimdi. Kral aynı zamanda Tanrı'ydı, herkes onu Tanrı olarak bilirdi. Alt satırlarda ise şu ifadeyle beraber birleştirmeye çalışalım konuyu aklımızca. Din, ilk andan itibaren kralın yönetim aracı olarak işlev gördü. Burada bunun bir din değil, bir totem anlayışı olduğu büyük ihtimalle es geçilmiş. Zira bir insanın Tanrı olarak adlandırılması, Nemrut gibi, Firavun gibi, Tanrı adına tanrıymışçasına hareket etme kabiliyetine din diyemiyoruz. Bilimsel açıdan da bakılsa bu böyle. Ancak bunun karşısına gelmiş olan peygamberler ve o peygamberlerin yolundan giden ashabları yani dostları ve o yolun içinde bulunanlar kralın bu hegemonyal yapısına karşı durarak insanların insanca yaşayabilmesi adına verdiği mücadele es geçilmiş. Sanki Nemrut bu tanrıyı doğurmuş da İbrahim pek de göz önünde değilmişçesine ifade edilmiş bu sözler. Bir yanlılık söz konusu. Bilmin her yanında olduğu gibi. Tek tanrıcı din, dindeki siyasal ontolojinin tam manasıyla dışa vurumuydu. Musevilik İsrailoğullarının dini olarak organize oldu. Tek bir kahme devletleştirmek amacı amacı ile yüklüydü. Hristiyanlık, tek tanrıcılığın yaygınlaşmasının bir kavimden kurtulmasına bağlı olduğu bilinciyle kendisini ortaya koydu. Bütün insanlığa seslenmek üzere Museviliğinin kavmi sınırlılığını aşarak yapılandı. Aslında yazarımız burada, felsefi olarak da bakılsa, dinin her dem, toplumun barışı ve tek bir milli unsur üzerine kurgulanamayacağının altını çiziyor. Farkında olmadan belki de, dinin Hayatımızdaki bu düzenleyici etkisi ve dünya sistematiğini huzurlu bir yaşama doğru yönlendirdiğini açıkçası kendisi ifade etmiş oluyor. Bilimsel tarafı nedir diye merakımızı celbedince bir kedi misali meraklı bakmak kalıyor geriye. Çünkü yazarımız şöyle buyuruyor. Bilim yanılabilir ancak yanılgılarının farkında olacak olan da yine bilimin kendisidir. Peki bilim bir canlı varlık mı? Elbette hayır. Bilim adamlarından bahsediyorsa eğer bir de gözlükle bakalım meseleye. Bilimsel yöntemle bilgimiz sürekli gelişir, derinleşir, kapsamı genişler, uzmanlık alanlarımız çeşitlenir. Dincilerin bilimden korkuları da buradan kaynaklanır demiş yazarımız. Onlar bilimin tanrıyı sorgular hale getiren yaratıcılığından korkuyorlar ve o nedenle de bilimi küçümsemeye Yasaklamaya çalışıyorlar. Ee, yanlış hatırlamıyorsam İslam dini bilim alanında toplamda bugüne kadar 4000'den fazla yüzlerce ilim adamı eliyle katkıda bulundu. Bugün şu kitaplara bu baskıyı yapabilmek, sahi, yapabilmek dahi bir din sayesinde mümkün oldu. Efendim bu noktada Tanrı'yı sorgular hale gelmek aslında bilimin bir işlevi olamazdı. Bu işlevi bilimin üzerine atfetmek, bizim bilmi din olarak elde etme gayretinin her söylediğimizde inanmayanlar için de bir gösterge mahiyetinde. Bakın cümle şöyle devam ediyor. Dinin etkisini giderek arttırdığı günümüz koşullarında inanç özgürlüğü denilen siyasal niyetle dinin il kendisine eşdeğer konuma yerleştirmeye çalışan fırsatçılığını deşifre etmek, aklın önünü açmak bakımından zorunludur. Akıl kısıtlanırsa, özgür bırakılmazsa sömürünün bir şekilde devam edeceği daha de açıktır. Ne gariptir. Tarihte gelmiş bütün peygamberlerin dünya tarihi, dünya siyaseti, dünya ekonomisi ve dünya insanlığı için söylediği sözlere hep şunu demediler mi? Bunlar akıl üstüdür. Nereden çıkartıyorsunuz? Faizi niye haram kılıyorsunuz? Zinayı niye haram kılıyorsunuz? Başkalarına zarar vermeye neden günah diyorsunuz diyerek karşı çıkmadılar mı? Köleliğe karşı çıkan sadece dinler olmadı mı? Peki bilimin bu noktaya gelmesindeki vesile ne? Elbette dinsiz yaşamak için bir din gerekliliğinin varlığının bilinci. Bu bilinç için de şimdi tuttukları bilim olmuş. Bu yüzden bilim adamları da acınacak bir vesileye yapışmış durumdalar birlikte düşünelim diyoruz. Ve ikinci bölüme, birinci bölüme geliyoruz. Tanrı'nın katı kanıtı dinin sözüyle. Din nedir? Hangi gereksinimi karşılar? Sorusuna şöyle bir cevap veriyor. İnsan taş kesiliyor neredeyse. Din diyor yazarımız. İnsanlığın 3 milyon yıl önce Güney Afrika'da başlamış bulunan uzun yolculuğunun belli bir aşamasında ortaya çıktı. Bu sınıflaşma uğralıydı. İnsan Uzun yolculuğunun ilk 2,5 milyon yıllık bölümünü sınıfsız, komünel, dayanışmacı üretim ilişkileri içinde tamamladı. O dönem üretim biçimi toplayıcılık ve avcılığa dayanıyordu. Sonra durum değişti. Hayvancılıkla birlikte artı ürün ortaya çıktı. Çok garip. Göbekli Tepe'de ise M.Ö. 8.000-13.000 yılları arasında yani İslam dininin beyanatı üzere Nuh tufanının hemen sonrasında toplumların artık toplayıcı avcı dönemi yaşamadıkları bilimsel bir gerçek. Ama dogmatik bilim bunu sadece öyle yaşanmış bir şey olarak kabul ediyor. Din kurallar bütündür. İnsanlarsa kurallardan pek hoşlanmazlar. Bunu da en çok bilim adamları bilir. Dolayısıyla kurallar koymaya çalışmaz insanoğlu. Bir din uydurmaya çalışmaz. Uydurmaya çalıştığı bir din olsa da onun adı da bilim olacaksa Orada dahi kuralsız bir bilim ister. Ama sonra bir bakar ki kuralsız olmuyor bu iş. Geri geliyor dindar bilim adamları dinin gereksinimleri içindeki ayeti kelimelerin arasından fışkıran bilimi ifade ediyor. O günde ne yazık ki bilim adamları daha katı, daha keskin ve daha ağır koşullarla bir din akidesi yazıveriyorlar. Şu hayvancılık meselesine kafamız takılıyor. Yazarımız 21. sayfada şu ifadelerle biraz açıyor zihnimizi. Hayvancılıkla birlikte artı ürünün elde edilmesi yani yarının garanti altına alınması zihinsel faaliyetleri olanak tanıyan boş zamanı yarattı. Ya bildiğimiz kadarıyla hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan insanların genellikle yıl boyunca çok küçük aralıklar haricinde boş vakti yoktur. Tarlaya ekin ekilir ama evde size başka bir iş beklemektedir. Hayvancılıksa neredeyse 24 saat yapılan bir iş. Yani vakit boşken kendimize din yapalım demek baya bir komedi oluyor. Bu da tabir caizse bilim dünyasının anime karakteri olarak kullanılabilecek bir hediye olsun bizden. Çünkü yazarımız şöyle devam ediyor. Bu aşamada yeni şeyleri yeni bir tarzda düşünmeye başladı. Hmm. Totem türü olan bağımlılıktan kurtulunca totemde gördüğü somut kutsallığı hayvancı üretim biçiminin gündelik yaşamının içinde dahil etti doğal fenomenlere yükledi. Taşlar, kayalar, atlar, inekler, dağlar, nehirler, gökyüzü, güneş, ay, değişik yıldızlar, fırtınalar. Böylece insanın kutsallığı oluşturur oldular. Halbuki biz biliyoruz ki insanlık tarihinde bahsi geçen bütün bu yapıtlar Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kullanıldı. Yine bilimsel bir hata oldu ama neyse. Bir türlü kitap ilerlerken şu bilim felsefesine gelemiyoruz, din alanından çıkamıyoruz. Ve bu alanda şöyle bir ifadeyle karşılaşıyoruz yazarımızın elinden dökülmüş. Din ise topluma egemenlik altına alacak bir inanç sistemi olarak formüle edildi. Ama kim tarafından? Cevap yok. Egemenlerin elinde siyasal bir araç olarak hizmet etti. Ve tam tersine dinler tarihinde dinin her zaman toplum tabanı tarafından kabul edilip toplumun üstünde onları ezmeye gayret edenler tarafından istenmediğini arzulanmadığını peygamberlerin çok çileler çektiğini biliyoruz. Din insan bilincini pratikten kopardı diyor. Bilince öte dünyayı tanrıyı yaradanı soktu. İkili bir zihinsel yapı yarattı. Aman Allah'ım. Bu ikili zihinsel yapı sıfırı buldu. Gökyüzünün katmanlarını beyan etti. Uzaydan haber verdi. Ve hatta siz pusulayı bulmadan önce bu yıldızlar üzerinden nasıl hareket edilebilir? Hepsini peygamberlerden öğrendi. Tarih buna şahit. Herkesin gönlündeki bu gerçeğe karşı büyük bir ilgi ve alaka. Bunu demek yerine biz Bilincin pratiğini beyan etseydi yazarımız burada hakikaten oradan kopmuş muyuz kopmamış mıyız onu anladık. ama beylik laflarla pratikten kopardı güzel bir laf ama bir bilim adamının ağzına pek de yakışmadı. Bu kadar güçlü bu kadar kuvvetli toplumları bu kadar bir yerden bir yere sevk etmiş olduğunu iddia edilen din. Evet asıl hedefi bu bu sefer acayip bir yerden vurmaya çalışıyor yazarımız. Baya bir romantik akımına doğru seyirleyiz şu anda. Çünkü cümleler şöyle. Din bu dünyadaki çaresizlikler için öte dünyaya bağlanmayı öneriyor. Bu dünyanın anlamsızlığı karşısında anlam olarak öte dünyaya işaret ediyor. Ve halk sınıflarına bu dünyadan vazgeçmeyi vaat ediyorsa, ki böyle bir şey hiçbir dinde muharefler dahil yok, bu dünyayı imar etmenin ehemmiyeti, Hayvanlara, taşa, toprağa, sokağa verilen ehemmiyet. Bunlar görmezden gelinmiş. Cümle şöyle devam ediyor. Üretici sınıfların emeğine el koyanların, beklenti ve kaderlerini öte dünyaya ertelemeyenlerin, bu dünyayı yaşayanların durumu nasıl açıklanacak? Şöyle, üretici sınıfların haklarının ne olması ve onları yönetenlerin ya da onların patronlarının Yanlarında çalışan insanlara nasıl davranmaları gerektiğine dair bütün dünyada bugün hali hazırda uygulanan temel iş kanunu İslami değerlerle kuşanmış durumda. Ne zaman oradan çıkarsa emekte işte işverende hem minvalinden çıkıyor hem de işin tadını ve lezzetini kaçıracak başkasının hakkını yiyebilecek imkanlar ortaya çıkıyor ara dinle bilim arasında barışma diye bir şey var. Orayı merakla okuyacağız şimdi 77. sayfada. Dini bilimle barışmaya mecbur bırakan aydınlanma oldu. Aslında bu barışma değildi. Tam tersine Hristiyanların Katolik dünyası altında ezilirken bilim noktasından yaklaşarak bu dinin muharef olduğunun beyanatına haykırma süreciydi. Ama buna başka çaresi yoktu demek doğru olmakla beraber şu ifadeler biraz karmaşa hevesiyle oldu. Bilim, maddi ve toplumsal gerçekliği açıklamakta öyle yetkin biçimde kendisini ortaya koymuştu ki ki aydınlanma çağında henüz bu olmamıştı bu da bir eksik. Kutsal kitaplardaki temel iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştı. Zaten kutsal da, kitapların muharref tarafını da İslam beyan etmişti. Hepsi birbirini düzenler halde ifadeler taşımaktaydı. Bu da aslında büyük bir delildi. Evrenin yaşının 6000 bin yıl olduğu, bütün canlıların bugün var oldukları halleriyle yaratılmış oldukları şeklindeki inançların tümü bilimsel buluşlarla çürütülmüştü. Birinci madde, evrenin yaşının 6000 bin yıl olduğu, Tevrat'ın muharef halinden çıkartılan bir tefsir, Tevrat'ın kendinde 6000 bin yıl evrenin için değil insanlık için söyleniyor, bu büyük bir eksiklik. Kur'an-ı Kerim'de altı gün ifadesi ise, yazarımızın gözünden kaçmış olsa gerek. iyi bir araştırma gerekiyor bunları yazabilmek için. Ama geldik sonra bilimsel buluşlarla hali hazırda insanların evrimle oluştuğuna dair net bir kanıda ulaşmış değiliz. olduğunu çok iyi biliyorlar ki şu ifadeyi kullanmaktan çekinmiyorlar. Hani şimdi bize o canlılığın gelişim sürecini anlatacak ya. Şöyle diyor yazarımız. Lipitler yukarıda da değindiğimiz gibi hücre zarını oluşturur. Bu nedenle canlılığın ortaya çıkışını sağlayan ilk gelişme, zarın oluşumuna yarayacak lipitlerin okyanus ortamında sentezlenmesidir. Mümkün de değildir. Lipitlerin yapı taşları ise yağ asitleri ve gliseloldur. Bu iki temel molekülün okyanus ortamında uygun basınca sıcaklık derecelerinde kendiliğinden oluşabildiği gösterilmiştir. Su ortamında yağ moleküllerinin bir ucu su molekülünü kendisine çekerken diğeri iter. Böylece yağ zincirleri su içerisinde içe su dolu zırhlar oluştururlar. Keşke sevgili yazarımızla karşı karşıya oturabilseydik. Çünkü henüz bu ispatlanmış olmadığı gibi bir başka mesele var. Dünyadaki bütün bilim adamları hala ölümün nasıl gerçekleştiğini ispatlayamadılar. Hadi mesela ilk anı diyelim ki siz de doğru bilmiyorsunuz. Hadi din müntesipleri de bilmiyor olsunlar. Peki bu ölüm gözümüzün önünde hemen yanı başımda sevdiğim bir insanı kaybediyorum. Nasıl oldu? Bilim dünyası buna cevap veremiyor. Ama din buna hem bilimsel hem ilmi hem hakiki hem kalbi ve aklı tatmin edebilecek cevaplar sunabiliyor. Keşke bir gün bu cevaplardan yola çıkarak olipitlerin başlığını, Okyanus dibinde değil de bir yosuncuk kökünden oluştuğundan haberdar olsalar da o lipidlerin de bir bakteri formunun parçacıkları olduğundan haberdar olsalar belki o gün denizlerimizi daha temiz kılmak adına yeni bir bilim serüvenine çıkabiliriz. Efendim merakla okumaya devam ediyoruz. Tabii çürütülmesine gerek yok. Zaten çürük ama elde tutmaya gerek var. Çünkü genç kardeşlerimizi bırakın. Ben bu ibarelerle dinden çıkmış 50-60 yaşında insanlara denk geldim. O yüzden okuyorum kitaptan. Şekerler de yine okyanus tiplerinde 100 derece sıcaklıkta formaldehit molekülünün kalsiyum fosfatla 2 saatlik bir tepkimesi sonucunda kendiliğinden oluşmaktadır. Bu tepkimede ilk olarak RNA'nın yapısına giren riboz şekeri oluşur. Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere canlının ortaya çıkması, Tanrı'nın herhangi bir biçiminde, dahilinde gerek göstermemektedir. Süreç tamamen doğaldır. İyi de bu doğallık içerisinde insan çeşitleri olmadığı için, Darwin'in evrim teorisi çöktüğü için de, daha önceki haftalarda yapmış olduğumuz bir satır arasında gördüğünüz üzere Harari, insanların farklı ırklara değil, farklı cinslere sahip olduğunu söyleyerek, Darwin'in yaptığı hata bile denilemeyecek büyük yanlışı örtme gayretindeydi. Hali hazırda bu gayret devam ediyor ama dedim ya bugün dünyanın en büyük dini artık bilim ve bu bilim adamları papazın elini öptürecek seviyeye ulaştılar. Ortaca Hristiyan dünyasından daha ağır bir süreç yaşıyoruz. Allah'tan ki bilim adamları cadavında değiller. Doğru gelirken metaforlar metaforları kovalıyor cümle şöyle geliyor 134. sayfada Örneğin evrenin statik değil dinamik bir evrime sahip olduğu yönündeki yasa böyledir Ne gariptir Kur'an-ı Kerim'de bir ayettir bu Geçen yüzyılda evrenin değişiklik geçirmeyen statik bir yapıda olduğu Evrimin yalnızca biyoloji alanında geçerli olduğu düşünüyordu Evrim kısmı değil ama statik olmadığını bütün dinleyen kitaplardan okuyabilirsiniz Bugün evrenin de evrim geçirdiği kabul edilmektedir. Evren evrim geçirmez ama evren statik değildir. İkisi birbirine karışmış. Eh biri dini biri bilimsel. Bilimin dine tabi olduğu döneme evrilme niyetiyle diyebiliriz ancak yazarımız için. Geldik yine sona. Garip bir şekilde bu kitapta tavsiyeler bölümü var 3. bölümde. Nasıl bilgileniriz? insan aklı nasıl çalışır? Epistemoloji kısmında epistemolojinin mantalitesine aykırı bir cümleyle başlıyoruz. Din kolay bir sistem. Bir kere bu ifade zaten epistemolojik değil. Tamamen duygusal. Hadi normal bir cümle diye ele alalım. Din hiç kolay bir şey değil. Faizle paranızı arttırmak varken size izin vermez. Başkasının Evli olmadığınız kadınlarla beraber olmanıza izin vermez. Çoluğa çocuğa masuma zarar vermenizi istemez. Hırsızlık yapmanıza izin vermez. Başkasının kalbini kırmanıza izin vermez. Dine inanmak kolay bir zihinsel süreç diyor. O zaman dünyada milyarlarca zihinsel problemli var. Bunun nedeni söylediklerine herhangi bir akli sürece herhangi bir kanıta dayandırmaya gerek hissetmek sizin sorgulamadan inanılması gereken kodlar olarak tabanına doğru iletmesi, daha da doğrusu buyurması. Bu ibadeleri yorumlamaya gerek duymuyorum çünkü bizim izleyicilerimizin zihinsel süreçlerini çoktan tamamladıklarına eminim. Öyle inanıyorum. Bu yazarımızın da tamamlamasını ümit ediyorum. Ama bir hakikat var. Tevhid Hoca ciddi bir mücadele içerisinde. Rabbül Alem'in hangi imkanı verdiyse. O imkanları sonuna kadar zorlayarak anlatmaya gayret ediyoruz. Evet YouTube'daki diğer videolar kadar eğlenceli değiliz. Dinlerken biraz düşündürmeyi gerektiriyor bizim anlattıklarımız. Ama bilin ki sadece bu sözler burada geçen kalıp cümleler sayesinde ülkemizde yaklaşık 10 milyon deist ve ateist arkadaşımız var. Hadi gelin şu programları biraz daha paylaşsak biraz daha ulaşsak bir kişi daha Hadi bir kişi daha versek çok bir şey kaybetmeyiz ama çok bir şey kazanmak için önemli bir adım atmış olabiliriz. Hadi gelin bir omuz atın, bütün yolculuğumuzu, bütün yaşadığımız coğrafyamızla paylaşabilmenin mutluluğunu yaşayalım. Kendinize iyi bakın, haftaya tekrardan görüşmek üzere inşallah, kalın sağlıcakla.